merhaba arkadaşlar bugünkü aracımız 2021 model Osogen Passat 1.5 ACT motor dpc motor koduna sahip aracımızda 100 kilometrede bu aracımızda Prins'in VSI 2 Di dediğimiz ürünün montajını yaptık ve bu araçlarda biliyorsunuz Prins bu markanın Amri'li arkadaşlar yüzde %45 45'e varan net yakıt basarımı sağlıyor ki bu araçlar 1.5 ACT motor yeni nesil TSI grubu diye geçiyor Volkswagen ve e, Seat grubunda Skoda grubunda bu motorları tercih ediyorlar artık ki bu araçlarda performansla alakalı yakıt tasarrufuyla alakalı artık hiçbir sıkıntı problem yok bu araçlarımıza gönül rahatlığıyla Prince'in VSI 2 Diye dediğimiz ürünün montajını yapabiliyoruz %45 net yakıt tasarrufu, benzin tadında sıfır performans kaybıyla bu araçlarımıza gönül rahatlığıyla LPG montajını sonsuz bir şekilde tamamlıyoruz bu aracımızda dediğim gibi 2020 model daha 100 km'de bydine daha yeni çıktı ve geldiği dönüşümünü yaptık. Müşterimiz Malatya'dan geldi. Ve bugün montaj bitiminde tekrardan aracı Malatya'ya uğurlayacağız. Müşterimiz bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz öncelikle. Ve bir başka TSI grubu araç sahipleri de gönül rahatlığıyla, piris montajıyla buraya bekliyoruz. Herkese iyi seyirler.